Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Ne gelmiş bakıyoruz? Huawei'nin MateBook serisinden MateBook 14. Bugün kutusunu açacağımız bilgisayar. Biliyorsunuz son dönemde Huawei bilgisayar tarafında pek çok ürün çıkarttı. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. Dilerseniz hemen ah uzatmadan kutumuzu açalım. Kutumuzu açarken size ben bilgisayarın özelliklerinden de bahsedeceğim zaten. Şöyle... Şu jelatini mahasay yırtalım. Uğraşmaya gerek yok. Bu arada arkadaşlar şunu dipnot olarak belirtelim. Huawei'nin modellerinin, Matebook serisindeki modellerin isimleri birbirine çok benziyor. O yüzden karıştırmamanız lazım. Mesela buna Matebook 14 demişler. Birisine D14 diyor, birisine 13 diyor. Birisine 13, işte 2020 diyor, birisine 21 diyor. Yani isim karmaşası yaşanması muhtemel. O yüzden hani beğendiğiniz modelde alırken karıştırmamanızı tavsiye ederim. Şuradan şöyle şşt, bilgisayarımızı açalım mı? Açalım mı? Açıyoruz. Hop açtık. Evet. Kutumuzun içerisinde neler var? Bol bol köpük var. Şurada bir adet Type-C kablomuz var. Bu da göğe yapıştırma ama yırtacağım Çünkü açılmıyor. Şöyle bir Şarj kablomuz var arkadaşlar. Type-C iki da Uzunluk, uzunluğuna bakalım mı? Bakalım ne kadar uzunmuş. Malum bilgisayarlarda genel itibariyle prize takılı kullanma olayı oluyor. Her ne kadar bu bir laptop, notebook olsa da değişen bir şey olmuyor. Bakalım şöyle. Yaklaşık olarak herhalde bir şöyle benim boyumdan uzun. 2 metre var arkadaşlar bu. 2 metrelik bir şarj kablosu. Şurada bir Güç adaptörümüz var. Çok büyük ve kalın değil. Kullanım kılavuzlarımız. Bakıyorum. Başka da bir şey. Çıkmadı kutumuzdan. Hoppa. Bilgisayarımız da kutudan çıktı. Şöyle şişt şişt, silelim biraz. Şunları kaldıralım ve bilgisayarımızı açalım. Biraz da özelliklerinden bahsedelim. Şurada açıyoruz işaretinimizi çıkaralım bilgisayarımızı hop şöyle gayet şık görüldüğü gibi kasası şurada AMD Radeon logosu ve yanında da Windows logosu var arkadaşlar şöyle açayım açayım evet görüldüğü üzere ekran gayet yansıyor Şöyle tutalım hemen. Şu tuşumuza bakalım. Basalım ve laptopumuz açılsın. Ya pil de olmayabilir bu arada. Onu da belirteyim sizlere. Evet, şarjı yok gibi arkadaşlar. Şarja takalım. Fiş var mı? Var evet. Şurada hemen şarja takıyoruz bilgisayarımızı. Direkt güç geldi zaten. Evet arkadaşlar ben biraz özelliklerinden de bahsedeyim. Bu bilgisayarda 14 inçlik bir ekran söz konusu. Zaten hani ekranın ismi de yani laptopun ismi de buradan geliyor muhtemelen. Matebook 14. 2160x1440 piksellik bir ekran. Bu ekranın piksel derinliği 185 ppi arkadaşlar. 3 bölü 2 ekran oranı var. Bu ekran oranı bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Ama 3'e 2 bir ekran söz konusu. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi AMD logosu vardı arka tarafta. Burada da bir AMD etiketi var. Çünkü arkadaşlar bu bilgisayarda Ryzen 5 4600H işlemci bulunuyor. Ayrıca bütünleşik bir AMD Radeon ekran kartının olduğunda sizlere belirtelim. 8 ve 16 GB'lık iki farklı RAM opsiyonuyla geliyor bu bilgisayarlar. 256 ve 512 GB'lık da SSD depolama kapasitesine sahip. Yani iki hafta yine burada opsiyonumuz olduğunu sizlerle paylaşalım. iki tane USB 3.2 girişimiz var. Gen bunlar ve bir tane de Type-C girişimiz var ki oradan da zaten şarj ediyoruz. 3.5 milim kulaklık girişimiz bulunuyor yine. Burada mikrofonla kulaklığı aynı yerden kullanabiliyoruz. Bir tane HDMI girişimiz var. 65 Watt'lık USB şarj ile geliyor. 56 Watt'lık bir Pilimiz bulunuyor. Parmak izi okuyucusu var. Şurada arkadaşlar şu gördüğünüz güç butonunda parmak izi okuyucusu da entegre. Bunu sonradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bilgisayarımız açıldı. Gördüğünüz gibi ekranın çerçeve oranı gerçekten çok muazzam. Yani ipince çerçeveler var burada. Gerçekten o güzel bir detay arkadaşlar. Şöyle göstereyim size arka tarafından da. Gördüğünüz üzere gayet ince, şık bir bilgisayar. Şurada görüyorsunuz iki tane USB girişimiz mevcut. Ve burada da bir adet HDMI ve Type-C girişimiz bulunuyor. Şu arkadaşlar hem kulaklık hem mikrofon için kullanabiliyorsunuz bunu. Biliyorsunuz artık günümüzde yeni nesil kulaklıklarda sadece tek bir soket oluyor. Onu buraya taktığınızda hem mikrofon hem de kulaklık girişi olarak kullanabiliyorsunuz. Genel itibariyle kutudan çıkan cihaz, bu cihazın fiyatını da hemen söyleyeyim arkadaşlar size. Bu cihazın fiyatı 6999 Türk Lirası yani 7000 Türk Lirası bir fiyata sahip. Artık günümüzde zaten ucuz bilgisayar kalmadı arkadaşlar. Peki bu bilgisayar 7000 liraya değer mi? Değmez mi? Önümüzdeki günlerde inceleme videosuyla karşınızda olacağız. Bu bir inceleme değildi. Sadece kutusunu açtık, öyle biraz baktık nasıl görünüyor, nasıl görünmüyor, kutudan neler çıkıyor bunları sizinle paylaştık. Önümüzdeki günlerde detaylı bir inceleme videosu yapacağız bu bilgisayarın. Arka kapağını açacağız, bakacağız içinde nasıl bir mimari var, sesine bakacağız, görüntüsüne bakacağız, oyun yükleyeceğiz, Oynatıyor mu, oynatmıyor mu ona bakacağız. Kısacası Huawei MateBook 14 ile ilgili kafanıza takılan tüm sorulara incelememizde cevap bulacaksınız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.